Ben Uğur'du Ruin falan diye direkt oyundaki şeyler. Oyunda sonra böyle oldu. Ben de şıpoma. Oh. <gülüyor> <Gerçekten mi? gülüyor> <gülüyor> Yine böyle başınız çaktık. Hadi de, de kendimizi tanıtalım hadi. Sen, sen kimsin? Sen sen kimsin? Bu insan kim? Bu bu, insan... bu yakışıklı yüz kim ay sen adım bu parlayan gözler neye bakıyor? Hangi geleceğe bakıyor? Onu bunları istiyoruz biz. Utandım şey olarak. <gülüyor> <gülüyor> Uğur ben bu kadar <gülüyor> ben uğurdu. bu hafta hayatımdaki birçok işimi engelleyecek derecede Elden Ring oynadım. Kötücül bir ruhu yoktu, bir şey yoktu, bir durumu yoktu ama ona gittim, kestim onu. <gülüyor> şey yaptım burada bu şırasızlığı yapan. Ben ya <gülüyor> seni görüyor ama saldırıyor ama. Evet o da bir ama mezarlıktan çıkıyorsun ne bileyim yani. O şey değil mi yani? Bir ben de mezarlıktan çıkan böyle birini görürsem ben de saldırırım herhalde yani. <gülüyor> şey böyle. Şey <gülüyor> şey <de. gülüyor> <gülüyor> yani, Sıkı Sicek... Sicek... Sicek... verdikleri bir tane kılıç vardı O basit kılıç Bunu değiştirmeden Üzerine basa basa gidiyorum böyle keşif yapıyorum, yapıyorum Smetting stone'ları falan topluyorum ilerliyorum Topluyorum ilerliyorum Hı, Şu an artı 13 mi? Artı, artı 14 galiba Kaça kadar gidiyor o? Artı 18'e kadar gidiyor abi Benim... <gülüyor> <onu>, <gülüyor> Valla ben oyunun başındaki kılıçla devam ediyorum Soy, Oyunun sonunda o kılıçla gideceğim Ve o kılıçla evleneceğim galiba sonunda <gülüyor> Bazı mazı çağırır mısın? Yok, koşu koşu ya kaçar mısın? Ben koşa koşa gidebiliyorsun. Hayvan gibi saba yapıp ya, çok kastım <gülüyor> seni <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> Şöyle, ya. Buraya buraya gidelim. İşte biraz ilerledim yürüyerek ilerliyordum. Yukarıdan devasa bir şey güm diye önüme düştü. Aa <gülüyor> fevval <gülüyor> diye saldırmaya başladı. Oradan oklar mı kaleye gider geliyor. geliyor. Dedim, "Okey, ben buraya geçemeyeceğim. Bari biraz daha keşfedeyim falan." Biraz daha takıldıktan sonra dedim, "Oha benim atım vardı." <gülüyor> Sonra ata aldım oradan yardırarak gittim zaten. Muhtemelen yapmak istedikleri ders sanırım da. Atının sana hatırlatıp oradan koştur koştur demek. <gülüyor> ben orada ilerlerken kalenin kapısına dedim ki yukarıdan bir bana el sallıyor. Dedim <gülüyor> ki <gülüyor> <gülüyor> abi ne haber? iyidir abi. Görüşürüz. Ben <gülüyor> hiç girmedim oraya bulaşmadım. Ben bir itiraf bir şey itiraf etmek istiyorum. Dümdüz mü geçtin sen? Ben atsız çağrarmayı bilmiyordum bir noktaya kadar. <gülüyor> ben, <gülüyor> o, o de, yerde, de, ben de o yerde. Ben de. O yerde. O serik oldukları yerde. Ben kuşak kuşak bakmaya <gülüyor> çalışıyorum. İçinden bir son bir şey geliyor. Böyle bir Türk yerli komedi filmi şeyi bana bir, <gülüyor> bir an yaşıyorum. Ben kaçtım yani. Ben abunu kesdi diye veriyorlar diye zannetiyorum. Kaç farklı noktada? Hayır ya hayır. Neden? Neden? Hani neden diye sordunuz. Öldüğünüz zaman demiyorum da hani böyle bir. Neden şimdi bu oldu? Hangi <gülüyor> büyüğü? Abi bunu şey ilk söylediğim dediğimiz... yeri söyleyebilirim. Çok sık kez bunu söyledim Hı. ve keçilerin yuvarlanarak gittiğini görünce bunu söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Sonrasında YouTube'dan keçiye gördüm. <gülüyor> Benim işle ilgili bir şey söylemeyeceksin. Buraya gel Serdar, buraya <gülüyor> kes. İlerliyorsun, bir keşif, keşif yapıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Ama rastgele donuyorum, ediyorum, alıyorum bu ne güzel falan böyle çiçeği kopardım. Sonra gördüm, epik bir müzik çalıyor. Buna bakıyorum, <gülüyor> <gülüyor> bütün iç kuşlar kapatmış. Evet. Şu, yüzden... Ka şu kadar cam barı var falan. <gülüyor> <gülüyor> Nerede buldun bu kılıcı? Spongebob'u söyle. Şu el altında kağıtlı yatağınlar. Kılıcın adresi burada, gidip al. <gülüyor> O kampı temizledim zar zor sonra dedim ki ah dedim artık bu kurtları da kesiyor kurtlar da kolay dedim ne <gülüyor> deriyim 15 tane kurt arkadan önden <gülüyor> her neredeyse anistanısnan <gülüyor> en sonunda sizi oldum hani o kampı temizlemiştim öldükten sonra kampa taze ee, dedim sikerlersin iyi boy dedim <gülüyor> kapattım sinirden bir tane şeyle karşılaştım bin kaveren o şeydeki evet. tün, tün, tünelde yukarıda sana bakan vardı ya <gülüyor> eli sağlayan <gülüyor> <gülüyor> ondan gördüm ama şey bir hemen şey yaptım kenara biri geçtim saktım çömeldim. Böyle bir ya yavaş, yavaş yavaş yürüdü yürüdü yürüdü ondan sonra bir durdu sonra şöyle bir eğilip baktı <gülüyor> evet, evet, evet. <gülüyor> ben böyle ofak oh, oldu <gülüyor> <gülüyor> ben böyle geri yavaş yavaş kaçmaya çalıştım <gülüyor> ya delirdi üzerime koşmaya falan